Cari kur farkı fişi nasıl oluşturulur? Hesaplarını dövizli takip ettiğimiz cariler için belirli dönemlerde kur değerlemesi yapmaktayız. Öncelikle Diyana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama menüsüne geldiğimizde cari yazarak cari hesap fişleri ekranını görüntüleriz diada sistem daha önceden düzenlediğimiz kayıtlar için ne kadarlık bir kur farkı meydana geldiğini otomatik olarak hesaplamaktadır. Örnek olarak aşağıdaki panelden kur farkı oluşacak geçmiş dönemli bir borç dekontu kaydı oluşturalım. İlk olarak kayda ait belge numarasını ilk olarak, kay, ilk olarak kayda ait belge numarası ekleriz. Daha sonrasında ilgili tarihimizi geçmiş dönemli olarak seçeriz. Detaylar altında bulunan şube alanından İlgili şubemizi seçerek özel kod tanımlaması, yetki kodu tanımlaması veya proje tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Kalemler alanına geldiğimizde cari kod alanından F1 ile cari kart listesi ekranını görüntüleriz. İlgili işaretlemeyi yaparak aşağıdaki panelden seçeriz. Not alanına satır açıklaması ekleyerek borç tutarını yazarız. Daha sonrasında borca ilişkin döviz türünü seçeriz. İlgili tarihe ait sistemde kur bilgisi olup olmadığının kontrolünü sağ alt panelden dolar ikonuna tıklayarak ilgili tarihi seçtiğimizde kontrolünü gerçekleştirebiliriz. DİA kullanmaya başladığımız tarihten itibaren döviz kurları diada tutulacaktır. Mevcut kur bilgileri işleme gelecektir. Borç tutarının yerel karşılığını yerel borç kolonunda görüntüleyebiliriz. Aşağıda bulunan toplam alanından da genel fiş özetini görüntüleyebiliriz. Sol tarafta bulunan açıklama alanına fiş kaydı için genel bir açıklama bilgisi ekleyebiliriz. Daha sonra fişi kaydederiz. Eklemiş olduğumuz borç dekontu kaydını liste ekranında görüntüleyebiliriz. Farklı döviz türlerinde oluşturduğumuz işlemler arasındaki kur farkı değerlemeleri için aşağıdaki panelden Ekle seçeneği ile kur farkı fişi düzenleriz. Kur farkı hesaplama parametreleri penceresinden ilgili tarihimizi seçeriz. Cari hesap kodu alanından belirli bir cariyi seçerek sadece o carinin işlemlerinde meydana gelen kur farkı işlemlerini görüntüleriz veya seçim yapılmaması durumunda kayıtlı tüm carilerimizde meydana gelen kur farkı işlemlerini görüntüleriz. Satır açıklaması alanında işleme dair ön tanımlı satır açıklaması bulunmaktadır. Döviz alanından derleme yapacağımız döviz türünü seçeriz. Seçmiş olduğumuz döviz türüne göre kur değeri gelecektir. Değerlemede teminattaki işlemlerinde dahil olmasını istiyorsak teminatları dahil et alanını işaretlememiz gerekmektedir. Masraf merkezi kullanıyor isek ilgili masraf merkezimizi seçmemiz gerekmektedir. Hesapla ile tüm cariller için meydana gelen kur farklarını görüntüleriz. Fiş bilgileri alanından işleme dair belge numarası ekleriz. Eğer şube bazlı çalışıyor isek ilgili şubemizi seçeriz. İşleme ait özel kod, yetki kodu, proje kodu tanımlamaları gerçekleştirebiliriz. Detay sekmesinde bulunan raporlama alanından raporlama dövizi belirleyebiliriz. Malzemem bağlantısı veya masraf merkezi tanımlamaları gerçekleştirebiliriz. Fiş geneline ait bir açıklama bilgisi ekleyerek, kaydederiz. Oluşturduğumuz kur farkı fişi liste ekranımızda türü alanında kur farkı fişi kısaltması ile gelecektir. Fiş detayına cari hesap fişleri ayrıntılı sayfasından görüntülememiz mümkündür.